58 ekranlarında mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı ve bizler de bu hafta Şifa Kapısı programında rahim ağzı kanserini konuşacağız.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 böyle tümörle, gerçek tümörleşme arasındaki lezyonlarda bunlara cin diyoruz biz genelde. O aşamada kadın doğum uzmanları, jinekolojik eee e, jinekoloji uzmanları bu e, lezyonları tespit ediyor. Evresine göre çeşitli yakma, dondurma veya e, küçük ameliyatlarla onları e, yok edebiliyor. Peki hocam her tümör e, kanser belirtisi midir? Eee jinekolojik e, işte rahim ağzı kanseri evet. için.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 kanamalar. Pek çok hasta adet dışı kanamalarla gelir. E, veya düzensiz kanamalarla gelir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, ilişki sonrası kanama veya sık sık idrarının gelmiyor. Çünkü tam rahim ağzı makatla mesane arasında olduğu için e, sürekli idrar varmış hisse e, yaratabilir. Veya e, daha ileri aşamada eğer idrar yollarına Tıkamaya neden olacak kadar olursa da o zaman da böbrek yetmezliğinin bulgularıyla gelebilir. Bunlar daha ileriki aşamalarda görüyoruz. Ee, yine kokulu akıntılar, kötü, kötü renkli akıntılarda rahim ağzı kanserini akla getirebilir. Peki hocam e, bu belirtilerden sonra rahim ağzı kanseri olduğu tespit edildi hastanın. E, cerrahi işlemler mi yapılıyor? tedavi yöntemleri noktasında hangisi daha rahattır? Şimdi rahatlığına göre değil, evresine göre evet, tedavi ediyoruz. ediyoruz. Aslında ilk başta konuştuk. İlk evrede cerrahi dedik. Evet. Ee, bir yukarı yukarı radyoterapi radyoterapiyle beraber kemoterapi dedik. Burada kemoterapinin etkisi çok önemli. Evet radyoterapi önemli ama radyoterapinin etkinliğini arttıran sonra kemoduyarlaşma diyoruz. Kemoterapiler verilmediğinde başarı şansı çok düşmektedir. Onun için mutlaka koordine bir şekilde tedavi yürütülmesi gerekmektedir. Daha bir tık yukarı gittiğimizde yani evre daha ileriye taşındığında da e, bizim yine onkolojik damardan ağızdan verdiğimiz bir takım tedavilerle tedavi yönetilir. Peki e, tedaviye olumlu sonuçlar verebiliyor hastan. Tabii ki en çok en iyi tedavi e, sonucu veren kanserler arasındadır serviks kanseri.